Yeni bir kontrol videosuyla merhabalar arkadaşlar bu videomuzda Aracın teker bilyasının Bozuk olup olmadığını nasıl anlarsınız onu göstereceğim Öncelikle bozuk olan teker bilyası muazzam derecede bir uğultu yapar Şimdi onun sesini Dinlettireceğim sizlere Önce bir yola çıkalım Yolda sesimizi alacağız. Şöyle yola bir çıkalım. Kontrol düşüğünde. Biraz kamerayı kapattık. Şimdi yavaş yavaş ses gelmeye başladı. Sizler de duyuyorsunuzdur umarım. Şimdi şöyle arabı girelim. Şimdi muazzam bir ses var. duruyor olmanız lazım şu an i̇şte bu yüksek uğultu teker bilyasının bozuk olduğu anlamına gelir Eğer aracınızda kar lastiği yok ise böyle bir ses duyuyorsanız aracın teker bilyasının bozuk olduğunu anlarsınız Kar neden söyledim? Kar olduğu zaman da buna yakın bir uğultu sesi yapabiliyor ve insanı yanıltabiliyor. Teker bilyasının bozuk olup olduğunu kar lastiksiz araçta daha net anlarsınız. Bu teker bilyası da aynı sesi verir, e, aks bilyası da orta aks bilyası da aynı sesi verir. Bu sesi duyduğunuzda muhakkak tespit yapabilirsiniz. Teker bilyası bozuktur. Bu ses bazen yüksek süratlerde de çıkabilir. Bunun gibi iyice bozuk olan teker bilyası da düşük süratlerde de kendini belli edebilir. Videoyu beğendiyseniz beğende bulunmayı unutmayalım. Yeni videolarını takip için Abone olmayı unutmayalım. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle. İyi seyirler arkadaşlar.